Evet, nerede kalmıştık? x eksi 0 nokta 0 0 1'e eşit olduğunda, 0'a eksi yönünde giderek yaklaşırız. f de eksi 1000 olur değil mi? Bunu siz de bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, x 0'a eksi yönünden yaklaştıkça, giderek küçülen, giderek azalan eksi sayılara ulaşıyoruz x eksi 0.0001 olduğunda, eksi 10.000'e 10 ulaşıyoruz. Ardından eksi 100.000'e, eksi milyona. En sonunda 0'a ulaştığınızı zihninizde canlandırabilirsiniz. Benzer şekilde diğer yönden geldiğimizde, x artı 0.001 olduğunda artı 100'e ulaşıyoruz değil mi? Örneğin x, evet x, artı 0.001 olduğunda artı 1000'e ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi, x sıfıra eksi yönünden yaklaşırken, giderek daha da küçülen eksi sayılara ulaşıyoruz. Her seferinde azalıyorlar. Artı yönden yaklaştığımızda da sayılar giderek artıyor. Şimdi grafiğini çizelim. Nasıl bir grafiği olduğunu görün. Aslında bu genel olarak bilmeniz gereken grafiklerden biri. Şuradan başlayalım. Bu x ekseni, bu da y ekseni. Evet, rengi de değiştirelim. x eksi bir sayı iken, çok ve çok çok çok çok küçük bir sayı iken, örneğin eksi sonsuz iken grafik sıfıra yakınsıyacak ama yine de eksi bir sayı olacak. Grafiği çizdikçe göreceğiz ki, x sıfıra yaklaşırken grafik eksi sonsuza yaklaşacak. Eksi sonsuz da asimtot olacak. Benzer şekilde artı sayılarda sağa doğru iyice giderseniz grafik sıfıra yakınsıyacak ama yine de artı bir sayı olacak. 0'a gittikçe yaklaştığımızda da, yukarı yönde bir eğri çizerek artı sonsuza yakınsayacak. ama x asla 0'a eşit olmayacak. Bu grafikte, elimizdeki değerlerde x size farklı bir gösterim öğreteyim, gerçi ileride nasılsa göreceksiniz ama belki bu konuyu ayrı bir videoda anlatırım. x 0'a artı yönden yaklaşırken ifadesi bu şekilde gösteriliyor. Fonksiyonda 1 bölü x x 0'a artı yönden yaklaşırken, sağdan yaklaşırken, limit neye eşittir? Sonsuza eşit. Ardından, limit x 0'a eksi yönden yaklaşırken, bu gösterim eksi yönden yaklaşırken ki limiti anlamına geliyor. x 0'a bu yönden yaklaşırken, bu şekilde yaklaşırsa ne oluyor? Bu da eksi sonsuza eşittir. İki yandan yaklaşırken ki limit değerleri birbirinden farklı ise, bu limit tanımsızdır. Artı yandan yaklaşırken ki limite, artı sonsuz ve de eksi yönden yaklaşırkenki limite eksi sonsuz diyebiliriz ama fonksiyonun limitinin tanımlı olabilmesi için ikisinin eşit olması gerekiyor. Bu nedenle bu limit tanımsızdır. Başka bir soru çözelim. Bence bu soru size ilginç gelecek. Bir önceki soruda aklınızın bir köşesinde dursun. Fonksiyonu yazayım. x 0'a yaklaşırken 1 bölü x karenin limiti nedir? Bu soru için hemen grafiğini çiziyorum. Bu x eksenimiz, bu da y eksenimiz. x ekseni hangi değeri alırsa alsın, sonuç artı olacak, değil mi? Çünkü kare ifadesi var. Eksi bir sayı koyarsanız, sonuç en iyisi yazayım, daha öğretici olacak. Aynı şekilde x 0 olamaz, 1 bölü 0 olur ki, bu da tanımsızdır. 1 bölü x kare yazayım. Alacağı değerleri altına yazacağız x 0.1'e eşitken, 0.1'in karesi 0.01'dir. Yani 1 bölü x, 100'e eşit olur. Benzer şekilde, eksi 0.1 alınca, eksi 0.1'in karesi de yine artı 0.01'dir. 1 bölü x yine 100'e eşittir. İster eksi, ister artı bir sayı koyalım, artı bir sayı elde edeceğiz. Benzer şekilde x'i 0.01 alırsam sonucu 10 bin olarak bulurum. Eksi 0.01 alırsam yine artı 10.000 bulurum değil mi? Çünkü karesini alıyorum. Fonksiyonun grafiği de ister kendiniz çizin ya da grafik çizen bir hesap makinanız varsa ona yaptırın. Şöyle bir şey olacak. Fonksiyonun grafiği umarım koyu mavi renk evet görünüyor değil mi? Eksi yandan yaklaştığımızda, fonksiyon artı sonsuza yakınsıyor. Tablodan görebilirsiniz. Aldığımız x değeri, eksi yandan sıfıra yaklaştıkça, fonksiyon sonsuza yakınsıyor. Artı yandan yaklaştığımızda da, pek öyle çizemesem de bunlar simetrik olacak, bu da sonsuza yakınsıyor. Bu sorunun limiti, x sıfıra eksi yönden yaklaşırken, 1 bölü x karenin limiti sonsuza eşittir x sıfıra artı yönden yaklaşırken de 1 bölü x karenin limiti sonsuza eşittir. Soldan yaklaşırken de sonsuza eşit, sıfıra yaklaşırken sonsuza gidiyor. Görüyorsunuz sağdan yaklaşırken de sonsuza eşit. O halde fonksiyonun limiti sonsuza eşittir. Limiti öğrenmeye başladığım zamanlar bu beni çok heyecanlandırmıştı çünkü ilk kez sonsuz geçerli bir yanıt olmuştu. Bu yüzden çok heyecanlanmıştım. Bir sonraki videoda başka sorular çözeceğim. Ne kadar çok limit sorusu çözerseniz o kadar iyidir. Birkaç video sonra da limitin kesin bir matematiksel tanımını vereceğim.